Evet arkadaşlar yeniden bir akşam yayınına hoş geldiniz. Yani ilk göstereyim diyelim aslında. Arkadaşlar bugün sizlere bilgisayarı nasıl oyun yüklenir? Onunla ilgili konuşacağız. Arkadaşlar şimdi yani bilgisayara bazen hani oyun yükleyemeyenler var. Mesela atıyorum Whatsapp yükleyemeyenler var. Facebook yükleyemeyenler var. Arkadaşlar bunları yüklemeniz için bilgisayarınıza e, flash belleğinizden yani kenarına takıp şöyle USB girişi yapmanız lazım arkadaşlar. Kabloyla yani otomatikman şöyle kendi flash belleğinizde bilgisayarınıza aktarma yapıyorsunuz diğer bilgisayarınızdan. O diğer bilgisayarınızdaki uygulama, uygulamalar kablodan hop diye geçiyor sizin bilgisayarınıza sonra masa üstüne giriyor siz masa üstünden onu alıyorsunuz ekranınıza yerleştiriyorsunuz arkadaşlar yalnız o oyun içinde bir tane daha yükleme yapmak lazım yani oyunu açmak için de bir işlem var arkadaşlar bu sefer usb girişine e, çıkartıp oyunda yani sizden e-mail adresi falan istiyor pasport istiyor pasaportunuz şifrenizi istiyor Arkadaşlar yani bunları girmeniz gerekiyor. Bunları girdikten sonra Bilgisayarınıza iki tane USB bağlamanız lazım. Yani iki USB girişi birden. Bunların Aktarması 10 veya 20 dakika sürüyor. 10 veya 20 dakika toplamında sürüyor. Sonra bunları Bilgisayarınızdan çıkartıyorsunuz. Tekrar diğer bilgisayardan Kablo ile bağlıyorsunuz. Ve bu sefer oyun ki, yani şimdi atıyorum siz oradan oynuyordunuz ee, orada oyunda baya ilerlemişsiniz 27 28 seviye yapmışsınız ee, baştan başlamamak için bu esp girişlerinden yararlanmanız lazım arkadaşlar hesabınıza kaldığınız yerden yani oyununuza kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz tekrar 27 28 seviye halinizde kalabiliyorsunuz arkadaşlar ve oyunlarınızda bu nedenle rahatça yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayarınıza bir tane sim girmeniz lazım. Ve şu alt kısımdan şu alt kısımdan bir tane arkadaşlar e, kart sokmanız lazım bilgisayarın içine. Yanda bir tane boşluk var yani ya USB girişiyle birlikte bilgisayarın kenarına şöyle kart sokmanız lazım arkadaşlar. Öyle de yani sadece yüklemek istediğiniz oyunu değil, başka oyunları da rahatlıkla yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalına abone olup. Bu sefer nereye koysam ya. Buraya. Aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda iki tane videom olacak. Hemen onları izleyebilirsiniz. Hepinize sevgiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.